Sağımız haydi durma emekle, emek vermeden olmaz ki saf bu kalbi temizlemem Sen Sende gizli melekler, gözlerinin altında ıslanır çiçekler. Öpüşsek senle toprağa gömülsek ıslak dudaklarından bana doğru gülümse, süzülsem, ellerine doğru gidersem, dünyayı avuçlayan parmaklarını öpersem kıskanır mı melekler?